Elimizde bir fonksiyonun grafiği var. x, 3'e yaklaşırken, fx'in limitinin nasıl görüneceğini bulmaya çalışalım. x, 3'e, 3'ten küçük değerlerden yaklaşıyor ve aynı zamanda, x, 3'e, 3'ten büyük değerlerden de yaklaşıyor. Öncelikle, fx limitindeki x'in, 3'ten küçük olan değerlerden 3'e yaklaşmasına bakalım. Buradaki bu eksi işareti, 3'ten küçük değerlerden 3'e yaklaştığımızı ifade ediyor. Yani 1, 2, 2,5, 2,99, 2,999 gibi. 3'e yaklaşırsak ki, hemen göstereyim, 3 burada, bu durumda sol taraftan limite yaklaşmış oluyoruz. 3'e bu okla gösterdiğim taraftan yaklaşacağız. x sıfırken, fx bu işaretlediğim noktada, x1 iken, fx burada, x2 iken, bu noktada, x iki buçukken, fx beşte. x'in iki tam üç bölü dört gibi gözüktüğü değerde ise, fx dört buçuk gibi gözüküyor. Ve x'in üçe yaklaştığı ama üç olmadığı noktada ise fonksiyonumuz dörde yaklaşmış oluyor. Yani fx'in üçe yaklaştığı soldan limiti 4'tür. Şimdi aynı şeyi sağ taraftan yapalım. x'in üçe üçten daha büyük değerlerden yaklaştığı fx limitini bulacağız. x beşken, fx tam bu noktada, x 4 ken fx bu noktada, x 3 buçukken fx 2'nin birazcık altında gözüküyor. Gördüğünüz gibi pozitif taraftan, yani sağdan 3'e yaklaştıkça yaklaşıyoruz. x 3'e yaklaştıkça, fx de gittikçe giderek 1'e yaklaşıyor. Bu grafiğe bakarak, x'in 3'e yaklaştığı sağdan limitte, fx'in 1 olduğunu tahmin edebilirim. Şimdi çözmemiz gereken bir durum var. Bu en başta yazdığımız limitin var olabilmesi için hem sağdan hem de soldan yaklaşımlardan aynı değeri elde etmeliyiz. Ama gördüğümüz gibi iki taraftan aynı değere ulaşamadığımız, ulaşamayacağımız açıkça ortada. Ve bu yüzden buraya yazdığımız limit aslında yoktur. Bu limitin var olabilmesinin tek yolu bu iki yaklaşımdan da aynı değeri elde etmemizdir. Ama böyle bir değere ulaşamadık.